Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bu podcast Her Erkek Aldatır üzerine podcast. Erkekler aldatmaya daha meillidir Ona rağmen gidip de başkalarından birlikte oluyorsa o erkeğin o Birisini severken başkasını gözüm görmez diye bir muhabbet yapan bir erkek varsa o yalan söylüyor. Öyle bir muhabbet yok. Her erkek aldatır falan diyorsanız her kadın da aldatır o zaman. Şu erkek durdur çünkü evlenmen lazım değil evleneceksin. Evlenmezsen senin ecdadını tarzı muhabbetler vardır. Kendi işkence ettiğin kocanla beni aynı kategoriye sokma. Şimdi bir muhabbet vardır biliyorsunuz. Her erkek aldatır diye ama her erkek aldatmaz. Evet her erkeğin aldatma potansiyeli vardır ama her erkek aldatmaz. Her erkek aldatır demek her kadın aldatır demek kadar mantıklıysa eğer bu da bu kadar mantıklıdır. Şimdi gelelim konuya. Erkekler neden aldatır? Şimdi önemli olan konu bu. Erkeklerin aldatması olayı şu. Şimdi bir erkeğin hayatında birisi varsa ve gerçekten seviyorsa ve düzenli bir cinsel hayatı varsa işin gerçeklerinden konuşacağım. Yani iç e, çevirmeyeceğim, evirmeyeceğim, çevirmeyeceğim. Şimdi bir erkeğin düzenli bir cinsel hayatı varsa ve hayatında sevdiği birisi varsa ve kendini tutabilen, karakterli biri ise aldatmaz. Eğer hala aldatır diyorsanız, eğer bir kadın olarak mesela, o zaman her kadın da aldatır diyorum ben de size. Ha, ben kanıtlayabiliyor muyum? Kanıtlayamıyorum. O zaman siz de kanıtlayın. Olay bu. Şimdi, gelelim konuya. Bir erkek neden aldatmaya yönelik bir içgüdüsü vardır? Şundan dolayı, çünkü bir erkek sperm saçmak üzerine bir yapısı vardır. Anlatabiliyor muyum? Bir erkeğin yapısı sperm saçmak üzerindedir. Bir kadın ise yumurtası olan bir kadın bekler. Spermi bekler. Kadın spermi beklediği için kadının sağa sola yumurta saçma gibi bir derdi yok. O yüzden bir kadının aldatma potansiyeli bir erkeğe göre daha düşük. Şimdi bir erkek aldatır dendiği zaman Hani şu çok büyük bir hakaret, kadınlara çok büyük bir hakaret, kendine çok büyük bir hakaret. Hani ben şunu duydum, gerçekten bir teyzeden duydum. Ya her erkek aldatır yani, bu olabilecek bir şey. Her erkek bunu yapar, her erkek şeytana uyar, buna hazırlıklı olacaksın, bilmem ne yapacaksın falan işte bunu sindireceksin falan demek. Bir kadının, bir insanın kendine yapabileceği en büyük hakaret ve bir kadının bütün kadınlara yapabileceği en büyük hakaret Hayır böyle bir şey yok. Bir erkek illa aldatacak diye bir şey yok. Her erkek aldatmaz. Evet erkekler aldatmaya daha meyillidir. Demin de söyledim. Neden daha meyillidir? İşte bu sperm yumurta muhabbetinden dolayı. Çünkü erkek sperm saçmak ister. Erkeğin içgüdüsü sperm saçmak üzerine. Eğer bir erkeğin hayatında birisi varsa, sevdiği birisi varsa ve o sevdiği kişiyle düzenli bir cinsel hayatı varsa... Bu erkek o kişiyle cinsel ilişkide bulunur ve spermini ona saçar. Ama işte bizim toplumumuzda özellikle şu saçmalık var. Her erkek aldatır. Her erkek aldatmaz. Çoğu erkek aldatır. Bu gerçek. Çoğu erkek aldatır. Çünkü spermini sağa sola saçmak istiyor. Ama bunda tek suçlu erkek mi? Hayır. Kadın da çok büyük suçlu. Niye kadın çok büyük suçlu? Çünkü şundan dolayı. Bu erkeğin sipermini sağa sola saçması lazım. Sen de bu erkeğin partneri olarak bu erkekle yeterince cinsel ilişkide bu. Ha şöyle bir şey de var bak şunu savunmuyorum. Bak bu erkeğin yanlışıdır. Bu söyleyeceğim şey. Şimdi bir erkek mesela gidip de sen mesela her gün ilişkide bulunuyorsundur, her gün ilişkiniz vardır, bilmem neyiniz vardır, cinsel ilişkide bulunuyorsundur. Bak her gün olması lazım demiyorum ama ona rağmen gidip de başkalarından birlikte oluyorsa o erkeğin odur. Şimdi bak bu gerçek 2-2-4 eder. Bu erkeğin odur. ama şimdi ve sevdiğini söylüyorsa bak o sev, sevme kısmına da geleceğiz. Şimdi ama sevdiğini varsayarak konuşuyorum sevdiğini varsayarak konuşarak gidersek şimdi bu erkek sevdiği bir kadınla birlikte ve cinsel ihtiyacını da yeterince gideriyor bu adam sağa sola bak şu var bak şu gerçek bak şunu da söyleyeyim şu da bir gerçek. Şimdi bir erkekte şu vardır. Evet bir, bir kadında bir kadın olmadığım için bilmiyorum. Ama e, kadında şu olduğu söyleniyor. Mesela bir kadın birisini sevdiği zaman gözü hiçbir yeri görmez. Erkekte bak bu yok. Erkekte çünkü içgüdü sperm saçmak. Sağa sola sperm saçmak. Erkeğin içgüdüsü bu. Sağa sola sperm saçmak olduğu için erkekte şu içgüdü var. Hani birisini severken başkasını gözüm görmez diye bir muhabbet yapan bir erkek varsa o yalan söylüyor. Öyle bir muhabbet yok. Bak bunu açık açık söylüyorum. Umarım başım belaya girmez. Ama yani bunu açık açık... Gerçi bunu daha önceden söylediğim yerler de vardı. Söylediğim yerlerle başım umarım hiç belaya girmez. Yani en azından bunu ulu Ort anlattım diye bilmiyorum. Her neyse. Geçelim. Şimdi... Bu hani erkek her tarafa spermini saçmak istediği için bir erkek başka bir kadından etkilenebilir. Ne kadar aşık olursa olsun etkilenebilir. Ama erkeğin olayı kendini tutmasıdır. Her erkek kendini tutamaz diye bir şey yoktur. Her erkek kendini tutamaz diyen bir kadın varsa ben de ona diyorum ki her kadın da kendini tutamaz. Bu kadar yani. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar. Hani sizin söylediğinize karşılık ben de bu kadar söyleyebilirim. Hiçbir erkek kendini tutamaz. Her erkek kendini tutamaz. Her erkek aldatır falan diyorsanız her kadın da aldatır o zaman. Bu kadar basit. Bak tekrar söylüyorum. Erkeğin içgüdüsünde etkilenme vardır. Çünkü sağa sola sperm saçma muhabbeti var. Başka bir kadından da etkilenir. Ama her etkilendiği kadınla birlikte olmaz her erkek. Ama çoğu erkek birlikte olur. O da doğru. Çoğu erkek olur çünkü birlikte olur. Ha ama şu da çok önemli. Çoğu erkek olur dedim diye işte erkekleri de suçlamak yerin dibine batırmak için yapmıyorum. Evet, çoğu erkekte bu vardır ama çoğu erkekte aldatan çoğu erkekte şu muhabbetten karşılaşır. Ya tam olarak sevdiği birisinden birlikte değildir. Biliyorsunuz. Bazı ülkelerde bizim ülkemizde yoktur böyle bir şey biz çok kültürlü bir halk olduğumuz için bazı ülkelerde işte ne bileyim hani işte görücü usulü denen şeyler vardır mesela görücü hani sen bundan evleneceksin Evlen, evlenmen lazım değil evleneceksin evlenmezsen senin ecdadınız tarzı muhabbetler vardır biliyorsunuz bunları biliyorsunuz evleneceksin evleneceksin evleneceksin. Anladın mı? Evleneceksin. Sevdiklerine evleniyor o adam o kadından. Ve o kadından o hazzı alamıyor mesela. O kadını diyelim ki tam olarak sevmiyor. Veya sevse bile ten uyumu yok. Bu adam ondan sonra gidiyor aldatıyor. Sonra erkekler hep böyle. Erkekler hep böyle değil. O toplum o erkeği o kadından evlenmeye zorlamış. Belki de o erkek sevdiği birisinden evlense ve düzenli bir cinsel hayatı olsa hiçbir problem olmayacak. Gelelim başka bir probleme daha. Bazı toplumlarda mesela şu vardır. İşte hani kendi, yani kadınlar özellikle yapar. Kendini saklar. Kendini uzaklaştırır. Hani cezalandırır. Abi sen bunu yaparsan Böyle içgüdüsü olan bir varlığa bunu yaparsan bu varlık tamam mı bu erkek dediğimiz bu varlık gider başkasından beraber olur. Çünkü şöyle bir şey de gerçekte var. Abi 2 2 4 eder. Bu erkek denen şey hani kendini tutsa tutsa bak 40 gün 40 gece diye bir film var. Neydi? Elim belim bağlı mıydı falan öyle bir şeydi. Doğrusun ekrana yastırırım. Bu filmi seyret 40 gün abi bak 40 günden bahsediyor. 40 gün boşalmayan bir erkekten bahsediyor. 38. gününü falan seyret. Gerçekten seyret o filmi. Hani o gerçek bir film yani anlatabiliyor muyum? Gerçek bir film. Hani gerçek hikayedir demiyorum ama film gerçek hikayesi gerçek. Bir erkek atıyorum 38 gün boyunca boşalmazsa öyle hayaller, mayaller görmeye başlar. Bir erkeğin boşalması lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu 2-2-4 eder. Bu erkekler sen kendi arana bir set koyarsan bu erkek aldatır. Sonra gelip de her erkek aldatır diye beni de o aynı kategoriye sokma. Kendi işkence ettin kocanla beni aynı kategoriye sokma. Lütfen. Bilmem anlatabiliyor muyum?